Dentim yok dünyada, silecek hayat beni hatırla Vuracak beni yakacak, hep son defa Abu, bir an geçirdik şimdi, bunu millet dinle tanılamışa girenler hep şimdi Ay merhaba ben başım, işte senin bayım bayım, bayılmasın şeyin kuşak, ekonomin sayı İstetişten bayıl bu İstenmezsen ayıl Bizi kimseden de ayıl yok Biz İstanbul'dayım Bizini Aa. kırıp otur evinde <gülüyor> Bize bu da piçmanyin Yenge de bu yerinde olsaydınız ağlardınız ve de bağlardınız Kararları silip kendinize yalanları Tek tek sağlardınız dağlardı Yerin olmasaydı dilim aynı yere varmazdı Nefret ettiğim vedalardı sistem kaç her yer bataklık oğlum İmdat yerinde çığlıklarım benim imzam derinde bulduklarım Derim gir bak seninle vurduklarım Serin Çin seninle kurduklarım elim irfan derinde bulduklarım Silip git lan benimle umdukların orta yolunda kurduklarım Kulu kurda yem eder kurdukları bir beklentim yok dünyadan, silecek hayat beni hatırla, vuracak beni yakacak. Hep son defa bir beklentim yok dünyadan, silecek hayat beni hatırla, vuracak beni yakacak. İmal etmez yolunu, ben de yolun yolcuyu bulamıyorum yolumu. Eskiden dendi, isim, kaşım onun torunu ki. Basın, yaşım benim sonumu. Bir dikiz tutdu çaydık, şairlik dönemi bir üsluk bulduk sanki Ocak. Bu kimin nedir Sanki dönemi sizi bilmem ama Benim adamlık hep görevim Paslanlan geri basmam lan Gidip aslanlar gibi yaslanlar Geri kaçmam daha Bunu baştan denedim Aslanlar grip Osman'da Benim kalemim asla tozlanmaz Hadi gidip ninnu oku ostandan Balık olsan da yüzemezsin okyanusta O yüzden bana yaslanma Çığırından sonra gidip Seni söktüm dinle bir de bağrından Hiçbir şeyi duymadım Sağrım lan gidip en sağlam Terapiyi çağırın Bak kendine has bir de ağrım var Siz gidip kıçınızı yırtın lan Benim ıçkırıklara karnım tok Bugün varız yarın yok Bir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 beni yakacak hep son defa bir beklentim yok dünyadan silecek hayat beni hatırla vuracak beni yakacak hep son defa